Seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Ali Karaoba, Uşaklıların tüm merak ettiklerini Egem TV, BR TV ve Anadolu Uydu Platformu kanallarının ortak yayınında açıklayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye vizyonu, Uşak'a dair proje ve hedefleri, sahada seçmenle yapılan birebir görüşmelerin analizleri. Hepsi ve daha fazlası bu şağın deneyimli gazetecileri Ali Osman Aşçı, Özkan Yavaş ve İzzet Dönmez'in sunumlarıyla basın kulübünde. 9 Mayıs Salı günü saat 20'de Egem TV'de.